Bizim Parti Herkesin rüyası halkların ortak meclisi, bütün herkesin rüyası halkların ortak meclisi, bu halkları. I'm Yaşayalım hep birlikte Olmasın kimsenin farkı Yaşayalım Jo bu yazar bu yüzden vururum saza bu yazar bu yüzden vururum saza gel geldi geliyor tüm barajlar yıkıyor Zulme karşı direniyor yarınlar bize gülüyor Zulme karşı direniyor özgürlük bize gülüyor.